Tam sayılı kesirlerle toplama işlemi konusunu iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Şimdi, 2 tam, şöyle yazayım, evet, 2 tam 4 bölü 7 ile 3 tam 2 bölü 7'yi toplayalım. Her zaman olduğu gibi, videoyu durdurun ve bu toplama işlemini kendi kendinize yapmaya çalışın. Ekrandaki toplama işlemini birkaç değişik şekilde yapabilirsiniz. Mesela, Önce tam sayılı kısımları toplayabiliriz. 2 artı 3, 5 eder. Sonra da, 4 bölü 7 artı 2 bölü 7 işlemini yaparız. 4 bölü 7 artı 2 bölü 7, 6 bölü 7 eder. Çok hızlı geçtiğimizi düşünüyorsanız ve tam sayılı kısımlarla, kesirli kısımları neden ayrı ayrı topladığımı anlamadıysanız, bir kere daha tekrar edeyim. 2 tam 4 bölü 7, 2 artı, 4 bölü 7 ile aynı şeydir. Dolayısıyla, artı 3, artı 2 bölü 7. Kısacası, 2 tam 4 bölü 7, artı 3 tam 2 bölü 7 işlemini, 2 artı 4 bölü 7, artı 3, artı 2 bölü 7 olarak düşündüm. Toplayacağınız sayıların yerlerini değiştirdiğinizde de, tam sayılı kısımlarla kesirli kısımları ayrı ayrı toplayabilirsiniz. Yani şöyle yazalım. 2 artı 3 artı 4 bölü 7 artı 2 bölü 7. Buradan da 2 artı 3, 5, 4 bölü 7 artı 2 bölü 7 de 6 bölü 7. Ve sonuç 5 tam 6 bölü 7. Daha ilginç bir örnek daha yapalım mı? 3 tam, 3 bölü 5, artı 5 tam, 4 bölü 5. Hadi bu işlemin sonucunu bulalım. Az önceki gibi, önce tam sayılı kısımları toplarsak, 3 artı 5, 8 eder. Sonra, 3 bölü 5 ile 4 bölü 5'i toplayınca da, 7 bölü 5 elde ederiz. Ve sonuç, 8 tam, 7 bölü 5 olur. Şimdi, bu sonuç doğru. Yani, bu işlemin sonucu budur ama, Kesrin payının paydasından yani 1'den büyük olması biraz garip değil mi? Bunun için buradaki bileşik kesri sadeleştireceğim. 8 tam 7 bölü 5, 8 artı 7 bölü 5'e eşittir. 7 bölü 5 yerine 5 bölü 5 yani 1 tam artı 2 bölü 5 yazacağım. 5 bölü 5 artı 2 bölü 5, 7 bölü 5 eder öyle değil mi? Ama, 5 bölü 5 yerine 1 yazıp bu sonucu 8 artı 1, 9 deyip, 9 tam, 2 bölü 5 olarak da ifade edebiliriz. Bu soruyu da bir önceki gibi, önce tam sayılı kısımları toplayarak çözmeye başladım. Elde ettiğim kesrin bileşik kesir olduğunu anladığımda da, bileşik kesri 1 tam artı basit bir kesir olarak tekrar yazıp, elde ettiğim tamı 8 tama ekleyerek sonucu, 9 tam 2 bölü 5 buldum. Kısacası, 7 bölü 5'teki 1 tamı ayırdığımda, sonuç 9 tam 2 bölü 5 oldu. 3 tam 3 bölü 5 artı 5 tam 4 bölü 5, 9 tam 2 bölü 5 eder. 3 artı 5 8 eder ama burada, sonuçta neden 9 tam var diye soruyorsanız, 7 bölü 5'in içindeki tamı da unutmamalısınız.